Sevgili arkadaşlar Emekliye yakışan topluluk Sevgili yaşa takılanlar Evet kardeşlerim Bugün çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığını aradım Bugün sürekli işçilerimiz zam durumu vardı Kesin yaptığımız Görüşmede en üst etkili Kardeşimizle 2020'nin Altındakilere 2020 Tl'lik zammı öngören Çalışma için son maliyenin oluru beklendiğini söyledi. İnşallah arkadaşlar Emekliliğe Yakışan Topluluk hafta sonu tarafıma yapıcı ve benim sunduğum planlardan daha güzel kapsamlı bir plan sunar. Ve şahsım da inşallah Emekliliğe Yakışan Topluluğun yani EYT'lerin çözümünde bir nevi yapacağım, aradığımda yapacağım görüşmede bu konu için bir yol trafiği Önerilerime özellikle bedelliği birçoğunuz istemedi. Ve bunun yanında emekliliğe yakışan topluluğun e, birçok isteği de var arkadaşlar. Nedir? Birçoğu e, sağ sürelerini ekletmek istemekte. Bir kısmı e, doğumu, bir kısmı eğitimi eklettirmek istemekte. E, prim günleriyle alakalı ucu ucuna sıkıntısı olan arkadaşlar var. Ee, bu konuların hepsi tabii ki masaya yatılır ama Ben çözüm noktasında parlak fikri olan arkadaşlarımızdan öneri bekliyorum Bugün bir yorum aldım Vallahi helal olsun ee, Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum Bundan sonra arkadaşlarımızın kullanıcı nicklerini de belki yayında söyleyeceğim Yani yorumda zaten yazıyor görüyorsunuz Ama e, şöyle bir öneri de sundu İşsizlik e, maaşı biriken yani işsizlik fonunda Yüklü bir meblağ olduğunu söyledi. Ben de birkaç alternatif sunmuştum. Merkez Bankası'ndan e, bir kısım e, anılacak parayı öne çekip çekmek. E, bir kısım aşamalı planda ekonomik e, bu konuyla alakalı kredi çekmek. hani Dünyadan e, kredi sağlamak. Çünkü EYT kendini amorti eden bir sistem olacak. Ya Bunun gibi birçok e, önerilerim var. Bedelli EYT'de de durumu olan hemen emekliliğini hak edecek parasını geri alacaktı. Bunun yanında durumu olmayan için de EYT kredisi çektirilecekti. ve Aynı bağ kurular gibi emekliliğe hemen kavuşacaktılar. Böyle bir yasada bütçeye hiç yük yok. Ama bu %72 anketimde çıksa da birçok arkadaşımız tepki gösterdiği için çok dile getirmedim. Ama şöyle bir ricam var sevgili arkadaşlar. Artık sahaya indik. Nabzınızı yokladım. Birkaç çevredeki arkadaşlar afaki yorum yapsa da Çoğunluğunuz yapıcı öneri sunan Ve bunun yanında yapacağım çalışmalar için Beni cesaretlendiren güzel yorumlarda bulundular Ben bu yapıcı yorumlarda bulunan arkadaşlarımızın Gerçek emeklilikte yaşı yani emeklilikte Yaşa takılan bu konu mağdurları olarak görüyorum Çünkü canı yanan bizim bu canı yanan anlar bu konuda gerçekten e, sıkıntıda olan bizi anlar. Çünkü biz bu sıkıntıları çözmek için, güzel öneriler sunduğumuz için sıkıntıda olan bizi anlar. Ama bu durumu e, siyaset malzemesi yapmak isteyen, oraya buraya çekmek isteyen kişiler manipüle ediyorlar. İnanın emekliye yaklaşık topluluğa üye değil onlar. EYT'li değiller. Bunu da size söylemek istiyorum. Özellikle sizin e, bu yapacağımız çalışmalarda sizi manipüle etmek isteyen ve bu konuda ümitsizliğe sevk edenler bilin ki sizin üzerinizden rant devşirmeye çalışan aslında hiç emekliliği alakayla veya prim yatırmayla alakası olmayan vasıfsız kişilerdir arkadaşlar. Çünkü burada emekliliği bekleyen bir tuğla taşı bile konsa bu çözüme katkı sunan alkışlayan çok bilinçli bir kesim var. Ee, biz de bu bilinçli kesimin verdiği ve bize ettiği dualar sayesinde bu güzel çalışma startını vereceğiz. Bizim için zor değil. Kısa öz, karşımızdaki muhatabın zamanı da fazla almadan biliyorsunuz Türkiye'nin her yerine hizmet ediyorlar. Onların da zamanı kıymetli. Biz de uygun zamanla denk getireceğiz. Pazartesi günü, saati falan işte ben de uygun olduğum zamana denk getirerek güzel bir görüşme gerçekleştirip ana hatlarıyla birkaç çözüm önerimi ve bütçeye yük olmadan yapılacak çözüm önerimi sunacağım. Bunun yanı sıra da seçimin yaklaştığı ile ilgili işçi ve emekli lehine çırpındığımız için bu mercekte baktığımız için bunu bir teşvik amacı olarak e, hissettireceğim. Bilesiniz ki arkadaşlar emekliye yaklaşan topluluğu en iyi sunumunu yapan bu konuda çözüme katkı sunmada en empatik ve bu konuda en gerçekçi yorumlarla hem karşı tarafın gönlünü alarak Güzel çözümsel bir kulvara gireceğiz Bu konuda Hayıflanma veya afaki Ezbere binlerce insanın Tekrar ettiği sözlerle değil Bana öneri ve çözümlerle gelin Veya destek belirtin Bu çözüm noktasında o anda tıkanıyorsanız Desteğinizi belirtin Dua edin İnanın dua her şeyin kapısını açar Seçim çok şeyin kapısını açtı Askeri ücreti şimdiden hayırlı olsun Tekrar ediyorum bugün bakanlığı 4D'nin sürekli işçinin 2020'den fazla alanların zam konusundaki sıkıntılarını %4'ün yetmeyeceği için bakanlığı bugün mesai ona ayırdım. Aciliyet vardı çünkü aylıklarını alırken artık neredeyse hiç zam almamış bir şekilde alacaklar. %4'lük bir pay gerçekten düşük. Memuru emekli bayram ettiren hükümetin 4T'li işçiye de bu konuda bir anlayış göstereceğini şu süreçte umuyoruz. Ocak ayı bitmeden o sorun çözülsün diye aradım. Ama emekliye yakışan topluluk için düşünebiliyor musunuz? Sorunuzu en iyi anlatan, sizin de vereceğiniz birkaç daha öneriyi ekleyerek bu güzel öneriyi birleştirerek sunan ve akşam da zaten Allah izin verirse tabii ki saat 9'da yaptığım çalışmayı karşıda e, bu konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunup daha sonra da tabii e, bu konuyu Beştepe'ye aktarma niyetindeyiz. Teknik çalışma olmadan Afaki, direkt ve öneri sunmak önemli değil. Önemli olan içi doldurulmuş ve çözümsel planlı teknik bürokratlarla görüşerek bu olabilir olmayabilir şeklinde görüş teatilerinden sonra olgunlaşan bu EYT çözümü paketini bir de onlarla görüştüm. Sayın çözüm makamı bu konuda bütçeye şu kadar yükü var ama şu kadar da artısı var, şu kadar da getirisi var şeklinde ve seçimde geleceği için bu cazibeli paketi Seçim arefesinde karşı tarafında bu konuyu en kulak kabartacağı dönemde iletmek güzel olacak arkadaşlar. Benim konuşmalarım emekle yakışan topluluk için her daim katkıdır. Unutmayın ki bu konuda bütün kesimlerin dinleyebileceği herkesin elini vicdanına koyup bu sıkıntı çeken kardeşlerimizin anlayacağı empatik bir yoldayız. Ben konuşmam... Bu konuda işlevliğin, kamuoyundaki bilgilendirmenin ve duyarlılığının artması demek arkadaşlar. Şunu unutmayın ki güzel önerim ve karşı tarafla kurduğum güzel kontak sayesinde pazartesi en azından bu konuda bir trafik, bir yol, bakacaklar ki mükemmel bir yaklaşım, emekle yakışan topluluk küçük bir marjinal grubun malzemesi değil, Türkiye'nin halkın ortak bir isteği. Bu konuda arkadaşlar sizlerin duyarlılığına ve tekrar ediyorum. Bana cumartesi pazar önerilerinizi mesaj olarak lütfen atın. Çok parlak fikri olan arkadaşlarımız var. Ben tekrar ediyorum işsizlik maaşı ile alakalı arkadaşımızın yolladığı mesaja teşekkür ederim. Çünkü pardon işsizlik fonu ile alakalı yolladığı mesajı çok teşekkür ederim. Çünkü bu fonda epey bir para var ve bu para gibi Bireysel emeklilikte toplanan para da devlet garantisinde olduğu için bir kısmı emekliliğe yakışan topluluk için de kullanılabilir. Böyle böyle çok önerilerimiz var arkadaşlar. Stabil, piyasaya hemen sunulmayan, birikim hesaplarında tutulan hesapların emekliliğe yakışan yani EYT yaşa takılan kardeşlerimiz için kullandırılması mükemmel bir sonuç olacaktır. Ama birçok daha öneri vardır. İşte arkadaşlar, Faruk Çelik zamanından beri. Yıllar öncesinden beri olgunlaşan çalışma sonuç kulvanına girmek üzeredir. Hepinizden bu konuda olumlu adımları beklemekteyim. emekliğe yakışan topluluğun bu konuda bana sonsuz destek vereceğini ve pazartsi görüşme yapana kadar yorumlarıyla ve mesajlarıyla beni destekleyeceğini, benim bu konudaki sunumlarımda bana katkı sunacağına inanıyorum. Lütfen biraz sabredin. Bana sadece şu öneri veya bu önerilerler gelin. Çünkü ben sunumda bu sunumun zengin olmasını istiyorum. İleteceğim, e, yollayacağım Evra. anlık zaten iletişimimizde bu konuda olumlu sonuca çok katkı sunacağına inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, hepinize saygılarımı sunuyorum. Unutmayın ki emekliye yakışan topluluk bu toplumun en önemli temel taşlardan birisi. Bana güvenin, ben de sizlere güveniyorum. Saygılarımla değerli kardeşlerim.